Oh! Olan i̇ki rakibin mücadelesi başlıyor. Kafa topu iki de zorlu mücadele gol. Maç yeniden başlıyor seyirciler. Yerden gol peşinde. Maçta akıl dolu bir vuruş. Yerden gol arıyor. <gülüyor> Dövüyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Şansını kafayla denedi. Havadan vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel şut. Kafa vuruşu geldi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. ter kesildi. Havadan vurdu. Topu havada tuttu, bu buluştum. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Gool! Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Ve gool! Beraberlik golü her an gelebilir. Klon geldi, işler karıştı. Ve küçük kale kullanıldı. Maçta yavaş yok böyle bir gol. Süper güçler hala var. Allah'ım gol. Rakibine şaşırtalım. Bu gole şarkla çıkar. Topun kafasında sektir. Gol gol top bile Yerden yuvarladı. Süper bir gol. Buzlama süper. Kronk arıcı basıldı. Bir kez kafayla gol geldi. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. ...çok heyecanlı gidiyor. Şansını üst tarafta. Büyük Kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Büyük Kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. Ve maç bitti. başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Hakem düdüğünü çaldı ve big boy çok hızlı geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. <gülüyor> ve... Top ağlarla buluştu Zeyzek. Durum 2-1. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Üstten gol peşinde. Top geçirmiyor. Harika savunma. Dayı. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Her top ellerinde eriyor. Direktten döndü. Tam defans. İleri adım bile atmıyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Top ağlarla buluştu. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Yine alt tarafa doğru vurdu. Panter kesildi. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Artık kalan son 45 saniye. Toparlarda da gol Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direğe çarptı. Fark açmaya devam ediyor. Da gol gol top sinelerde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Oradan golü var. Süper güçler hala var. Kalesini gole kapadı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol gol gol. Yerden güvarladı. Yine bir havalandırdı. Golü üstten arıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Maçın biti gol gol top bile Oradan golü var. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vuruş. Maç bitmek üzere. ...ve maç sona erdi. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? İki oyuncu ilk gol geldi. İyi vurursa gol olur. Top kötü yere gitti. Rakibi sahasına bekliyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Alttan gola maçlıyor. Her top ellerinde eriyor. Güzel bir kafa vuruşu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. İşte bu kadar. Karaya baktı ve şut çıkardı. Şimdi geçer. Topu kendi direğine çarptırıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Vücudunu siper ediyor adeta. Havadan vurdu. Panter kesildi. Maçta şimdi son 45 saniye. Direğe çarptı. Beraberlik golü her an gelebilir. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Şansını üst taraftan dönüyor. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Maçta soktu golün şartına çıkar. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Şanssız direkten çekiyor. Goli engelledi. Direkten kendi karısına attı ve taraftarları kızdırdı. Yerden gol arıyor. <gülüyor> Ve yine kurtar. Aman Allah Allah'ım gol gol gol. Bu maçı yürek bir kafa gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. O nasıl bir şut. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Maçta son 5 saniye. Süper bir gol. Yerden bir şut. Hayak hakem maçı bitirdi gollü bir maç Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Kalesini gole kapadı. Üstem gol peşinde. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Direkten döndü. Yukarıdan gol peşinde. Pireleri havalandırdı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Kafayla şut çıkardı. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Kafa vuruşu geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel, mükemmel bir kafa golü. Maçta şimdi son 45 saniye. Üstten gol peşinde. Bu beraberlik bozu. Topa var da ve gol. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek. Skor 2-2. Havadan vurdu. Maçın son 30 saniyesi. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Süper güçler son güçler olmadan şimdi ne yapacak? Risk büyük kafa süper gücü geldi. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Gol! Gol! Top filelerde. Büyük kafa. Büyük kafaya karşı kaley küçüktü. Kafayı büyüktü ve golü çaktı. İlginç anlamlı maçta son saniyeler. Oradan golü var. Gol! kullanıldı. Maçta son anlar. Üstten gol peşinde ve son düdük. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi.